Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cesur Bugün sizlerle beraber Sling Drift oynuyoruz arkadaşlar Evet yanlış duymadınız Oyunun linkini size açıklamalar kısmında Vereceğim ee, Az önceki kapı sesiydi Bu oradan indirip siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar ee, Kaç kere arkadaşlar dedim bilmiyorum Neyse oyuna başlıyorum şimdi Top to start Start Videodayım diye Kasmayacaksın değil mi? Arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden Yaklaşık bir ilk kere falan yüklemişliğim var Böyle bir gıcıklık falan yapıyor Bazen bu oyun Benim en yüksek rekorum 82 di galiba Arkadaşlar ama inanın ki Oyun fazla basit Geliyor Siz böyle oynuyorsunuz inanamıyorsunuz Hani Arkadaşlar bu arada Ben de böyle bu kadar yavaş da siz yüklediğinizde Videoyla aranızdaki farkı görürsünüz Ben şu an videodayım diye kasıyor O öyle her oyunda oluyor Şöyle bir tam dönüş Hoppa Çarpma Arkadaşlar işte böyle çarpınca da Yanıyor Sonra bize retry diyoruz Hayır reklama girme Reklama girme ya Reklama girdi Hayır. Yapma. Ben çıkayım şundan direkt. Arkadaşlar bu bazen öyle reklama girdiği falan oluyor. Hatta anne bak, Al işte ya. Dokun diyor bir de. Uğraşmayacağım. Arkadaşlar o değil de. E eğer bu videodan telif yersem e Bilmem. Yaklaşık 2 üç kere falan telif yerim herhalde. Sesim biraz kısalım. Çok fazla sesi var. Arkadaşlar az önce Minecraft videosu çekmeyi düşünüyordum da size bir soru soracağım. Sizce Minecraft videosu çekmeye devam edeyim mi? Yoksa böyle kalsın iyi mi? Bunu al işte. Bunu ya yorumlara yazın ya da şurada Şöyle göstereyim. Geldim mi? Ha. Şurada bir yerde bir i e butonu olacak arkadaşlar. Böyle bir i e butonu. Ona da basıp görebilirsiniz. Eğer koymayı akıl edersem. Eğer o i e butonunu göremezseniz o zaman videoyu attığım gibi izlemiş olacaksınız. Ee, öyle attığım gibi izlemişseniz de adamsınız. Şimdi Ama var ya oyunun böyle reklamını Falan gördüğümde Öf bu ne biçim oyun çok kolay ve çok sıkıcıdır Falan diyordum da Sonradan zorlaştığını yeni yeni Öğrenmiştim Şimdi hareket yapayım mı Ooo Arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden de Oynamıştım derken Evet. Hayır. İnterneti kapatacağım. Yeter artık. Güzel oymuş ha o. Bu reklamı hemen şöyle. Neyse tamamdır. Ah. Hayır. Hayır. Yapma bunu bana. Ulan senin yüzünden var ya. Arkadaşlar şu reklamlar yüzünden başıma gelmeye kalmadı. Çok fazla reklam çıkıyor ya. Al işte baştan başladı. Ben şu an videodayım diye böyle de sizde eminim ki böyle olmayacaktır. Benim telefonum bir de kapasitesi de kapasitesi de çok düşük. Ve arkadaşlar bu arada normalde her videomda ayrı bir şey yaparım. Montajla uğraşırım. Bu videoyla fazla uğraşmayacağım montaj konusunda. Aa ne güzel lan. Kasmıyor hiç. Ben çok mutluyum. Hayır çarpma. Aferin lan. Bak kapasitesi düşük dedim ağladı hemen. Hemen dedi hırs yaptı kesin. Allah'ın sana dedi. Aynen. Video çekmiyorken böyle oluyor işte. Lan video durmuş olmasın. Ay yok küçük kasmalar oluyor. Az önce öldüğüm yer. Evet. Bir kazaya daha kurban gittik. Hayır. Evet. Şimdi şöyle. Çok paramız oldu. Buradan bir şey alabiliyoruz mu? Ee, bin tane olursa random kafadan rastgele bir şey seçiyormuş. Siz düğmeye eğer basarsanız. Basarsanız. He. Al sana hareket. Bir hareket daha. Efsane hareketler cesur güçlüden. Ee, arkadaşlar bu arada... Oyunun modası geçti biliyorum ama bana hala eğlenceli geliyor. En son ben hangi videoyu atmıştım? Intro videosu atmıştım değil mi? Tamamdır. Bu videonun başına intro koyabilirim belki. Ondan emin değilim. Çünkü korkuyorum. Neden mi? Montajlarken video bir anda şey oluyor. Ee, neydi? Error veriyor, hata veriyor, bozuluyor. O yüzden bir daha video çekmek zorunda kalmamak için ben de montajlamak istemiyorum. Ve hepinizin tahmin ettiği gibi önceden PowerDirectorle montajlıyordum Şimdi KineMaster ya ben ne anlatıyorum be? Ya da bunlardan da telif yiyeceğim. Arkadaşlar te... kanalı full telif kanalı yapayım mı? Her videomun arkasına telifli bir şarkı koyarım. Valla... Efsane telif yeme şeyleri olur ha bunlar. Çok güzel telif yerim Tam telif yemelik insanım. Ulan böyle o kadar çok telif diyorum ki sanırsın adamlardan tüm telif haklarını sahiplenmişim gibi. Neyse. Ee, az önce çıkan reklamları da inşallah bir şekilde kırpabilirim. Çünkü onları kırpmak en sıkıntı olanı nedenini açıklayamam ya da açıklayabilirim ama açıklanabilir bir şey değil açıklayamıyorum açıklamak için kelime bulmam lazım benim ama arkadaşlar kısacası oyun güzel size de tavsiye ederim ben böyle canını sıkıldığında oynarsanız evet az önceki kasmaları gördünüz veya görmediniz video dondu bilmiyorum Bu arada arkadaşlar ben montajladıktan sonra 720 kalitede olsun diye bir saat onla 90 megabayttan fazla bir şekilde yüklüyorum. Kendi, kendi telefonuma yüklüyorum. Oradan YouTube atıyorum. Ne kadar zor bir şey. Siz o editleme işlemlerini yapar mısınız? Aslında evet. Yapı, yapması kolay. Ama biraz uğraştırıyor yani. Onu sonra... Accepted. Accepted. Ya nasıl okunuyor bilmiyorum. Accept diye yazılıyor da. Onu accept yapmak öyle kolay bir şey değil. Ha import import. Aynen. Import etmek kolay bir şey değil. Cihazınızda hafıza yetmiyor olabilir. Hepsi Minecraft'ın suçu. Bende ne pislik insanım ha. Arkadaşlar Bu arada kendime bir giriş bulmam lazım 18 abone olmuştum Hatırladığım kadarıyla en son 18 abone oldum diye Mutluyum şu an Hanginiz 18 abone olabilir Şimdi Beni izleyenlerden Birisi çıkacak 98 abone Ben böyle ağzım açık Fotoğrafımı göndereceğim ona Komik olurdu yani o değil de arkadaşlar size bir sorun var. Siz de evde yapıyor musunuz? Veya video, youtube kanalınız varsa böyle provasını yapıyor musunuz? Böyle mesela oyun oynuyorsunuz. Bir anda böyle ağzınıza dolanmış yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilmem ne oynayacağız. işte Ah hayır olmadı. Ah heh, tamam oldu, oldu. Yes yes. Yeah, ah. Falan gibi şeyler yapıyor musunuz arkadaşlar? Bunu yorumlara bekliyorum. Çok konuştum farkındayım. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu yapıyor musunuz yapmıyor musunuz diye. Çünkü emin olun ki ben yapıyorum. O yüzden böyle şu an akıcısız konuşabiliyorum. Akıcısız çünkü nasıl desem insanların karşısına çıkıp konuşmak zoruma gidiyor. Üşeniyorum biraz da. Al işte ne alakaydı şimdi onun oraya çarpması. O değil de kaç dakik oldu lan bu? Yanlışlıkla bastım biliyorum. Kaç dakika olmuş? Oha 10 dakika olmuş. Ben 10 dakikadır bir video mu çekiyorum, bir oyun mu oynuyorum? Yazıklar olmasın bana. Ben hemen bir araba alıp oynamak is bitirmek istiyorum ya. 10 dakika olmuş ben. 15 dakika sınırı kalkmıştı değil mi? İyi tamam ta. Tamam. Kalkmış, kalkmamış mıydı lan yoksa Ben 15 dakikadan uzun video atabiliyoruz Diye hatırlıyorum Eğer 15 dakikadan uzun olursa O iş gitti Burası neresi lan ha, Turuncu yermiş O değil de videonun en başlarında kasıyordu da Şu an güzel oynuyorum ya ben sevdim. Serisini çekeyim mi arkadaşlar? Hayır. Onu da yorumlara yazın. Oh maşallah her şeyi yorumlara yazdırdım size de. Yes tamamdır. Şimdi araba açacağım arkadaşlar. Ooo. Bu ne lan? Neyse bununla da bir oynayalım. Aa, aslında güzel arabaymış. He. Hoşuma gitti. Minimlacık ya çok sevimli. Bunun APK'sı var mı ya? APK indiririm daha kolay. <gülüyor> evet biliyorum. Tam pisliyim. Her şeyi APK indirmekte buluyorum ben de. Zeksizim. Arkadaşlar bu arada geçenlerde bir canlı yayın açtım. Canlı yayında ne olduğunu bilmiyorum. Bir anda kapandı. O... Herhalde YouTube'un sorunu değildir. O benim ekran kaydedeceğin sorunu olma ihtimali var. Ee, canlı yayında söyleyemediğim bir şey vardı. Aslında söyledim ama herhalde sesim tam olarak gitmemiştir. Arkadaşlar şu an e, bana oyun önermenizi istiyorum. E, önereceğiniz oyunların linkini yorumlara koyun veya ne bileyim e, Android için olsun bu arada. Veya e, oyunun direkt ismini söyleyeyim ben. E, burada kasmayacak böyle. Aynı şu anki gibi sıradan bir oyun olmasını istiyorum. Basit bir oyun olsun yani. Fazla öyle grafikleri yükseltmeye gerek yok. Benim ekran kaldırmıyor zaten. Gerçek ekran. İşte, ulan o değil de 1 GB bile değille Şey. RAM. Remin 1 GB bile değil. Siz düşünün artık. Ne kadar değişik bir telefonum var değil mi? Ay. Arkadaşlar kesinlikle bu videoyu izlemekten sıkıldınız. %99.99 .99 eminim. Ama oyunun linkini aşağıya açıklama kısmına koyacağım için... Ee, sorun olmayacaktır herhalde diye düşünüyorum Bu dilde kaç dakika oldu Şu anda onu çok merak ediyorum Şu anda bakamıyorum daha Dur şöyle Şimdi çarptığım an direkt Bırakacağım Hatta belki videoyu da durdurabilirim Arkadaşlar bu videonun hiçbir kısmını kesmeyeceğim Bu az önce çıkan reklamların kısmı Kısımlarını da Kesmeyeceğim Hiçbir yeri kesmeyeceğim yani kısacası. Bakayım. O, 14 dakika olmuş. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğenip like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Dur beğenmekle like atmak aynı şey. Yine unuttum neyse. Ee, arkadaşlar bu arada aşağıya açıklamalara. E, açıklamalarda oyunun linkini koyacağım. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Ee, başka? Ha bir de yorum atın. Bir de. Şöyle göstereyim. Şurada bir yerde iyi butonu çıkacak arkadaşlar. Çıktığı zaman belki görürsünüz veya koymam. Emin değilim. Tam ikisinin arasındayım. Çıktığı zaman da basarsanız ne olduğuna bakarsınız falan ankettir herhalde. En fazla anket koyarım. Allah belanı vermesin.